basketbol severler. CBL Ankara kurumlar arası basketbol ligi 13. haftanın ilk karşılaşması az önce tamamlandı. Gazi Üniversitesi Hastanesi ve ULAK haberleşme takımları karşı karşıya geldiler. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin galibiyetiyle tamamlandı bu karşılaşma. Çağlar arkadaşlarının destek oluyorlar. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Bugün 5. maçımız. 5-5 ile gidiyoruz. Son maçımız kaldı ama liderliği garantilememiz için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Maçtan önce tüm konsantrasyonumuz seviye belirleme maçlarında son periyotta kaybettiğimiz Türk Traktör maçında, aklımız sürekli oradaydı. Bu sefer son maça bırakmamak için bu maç bitirmeyi hedefledik. Güzel maç oldu, ee, hak etmediğimiz bir grupta olduğumuza inanıyoruz. Çok daha iyi olabilirdik yeni kurulmuş olduğumuz takımı, yeni kurulmuş olmamızın verdiği dezavantajla seviye belirleme maçlarında kendimizi gösteremedik ama e, Seri B'nin olmak için ...hazır olduğumuzu Şu düşünüyorum. Şu çok iyi gidiyorsunuz, 5'te 5 yaptınız. 5'te 5 son maçımız, orada da son artık taktik kondisyon... ...artı dinleyeceğimiz, playoff'lar için hazırlık maçı gibi olacak bizim için. Playoff'lardaki eşleşeceğimiz rakibi bekliyoruz. Diğer evet. grupları, tüm rakipleri an, an takipteyiz. Başarılar diyoruz, ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum, herkese başarılar. Sağ olun. Birazdan günün ikinci karşılaşması oynanacak. Bu karşılaşma sonrasında tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CHB'li Ankara kurumlar arası basketbol ligi 13. haftanın ikinci karşılaşması az önce. SBB ve Ulaştırma ve Hüpte Bakanlığı takımları arasında oynandı. Günün en başarılı ismi, en skorer ismi Eren yanımda. Eren öncelikle tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gerçekten çok başarılıydın. Bugün double-double yaptın. Hem evet. reboundlarda hem e, sayı anlamında, asistlerde de çok iyiydin. Neler söylemek istersin? Yani bugün takım olarak da iyiydik. Yeni kurulan bir takımız Ulaştırma Bakanlığı olarak. Yani... Turnuvaya biraz geç başladık, iyi hazırlık maçlarını da yapamadık ama takım gittikçe birbirine alıştır. temanlar vesaire, bugün de çok şükür kazanmak bize nasip oldu. İnşallah böyle devam ederiz diyelim. Bugün takım herhalde o şeyi şey bozdunuz değil mi? Bugün, bugün iki Bugün bozduk. Aslında yaklaşmıştık. Etimaden maçında da, ulak maçında da evet. sonunu getiremedik. Ama bugün getirdik. İnşallah devam böyle olur. Bundan sonra da devamı gelir inşallah. İnşallah diyelim. Tebrik ediyoruz. Sağ olun, Başarılarınızın devamını Teşekkür ederiz. Devam Birazdan günün 3. karşılaşması oynanacak. O karşılaşmadan sonra tekrar birlikte olacağız. El basketbol severler, CB Ankara Kurumlararası Basketbol 13. haftada az önce bir karşılaşma daha tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Traktör takımları karşı karşıya geldiler. Türk Traktör'ün üstünlüğüyle tamamlandı o karşılaşma. Şimdi yanımızda günün başarılı ismi Emrecan var. Emrecan, öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? E, bu maç gerçekten çok sevkliydi. Önceki maçlara baktığımızda Gerçekten takım olarak iyi hazırlandık. Belli dönemlerde antrenman yapamadığımız oldu çünkü COVID vesaire gibi nedenlerden sonrasında gerçekten takım olarak iyi bir geri dönüş yaptık. Baskılı bir oyun oynadık. Sonunda kazanmayı bildik. Ee, karşı takımı çok tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok iyiydiniz. 5'te 5 beş oldu değil mi grupta? Evet. Şu an yenilgisiz gidiyoruz. Devam Yeni ediyoruz. Yenilgisiz gidiyorsunuz. Tebrik evet. ediyoruz. Başarılarınızın devamını ederiz. ediyoruz. Çok güzel Sağ bir turnuva siz. bu arada. Emmeyi geçen herkesin eline sağlık. Biz de sizlere teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrikler. Birazdan günün dördüncü karşılaşması oynanacak. O karşılaşma sonrasında tekrar birlikte olacağız. Debeyle Kara Altın sezon 13. hafta mücadelesinde Türk Telekom takım karşısında Aslaten takımı üstüne Aylan tarafı. Şimdi yanında Mertcan var. Mertcan'la birlikte bu galibiyeti değerlendireceğiz. Öncelikle tebrik ediyorum tebrik. bugünkü mücadelenizden ötürü. Neler söylemek senin hani takım ve kendin adına? Valla çok iyi oynuyoruz. İyi bir sezon geçiyoruz yani. Bu da o maçlardan biriydi. Tempolu oynuyoruz. Hızlı yücumlardan genellikle sayı buluyoruz. Bu da iyi özelliğimiz. Yani koşuyoruz. İyiyiz yani o konuda. Mutluyuz kazandığımız için. Kazanmaya devam etmeyi düşünüyoruz yani. Kenardan da sürekli skor katkısında bulunan bir asalsan takım vardı bugün. gün. Bir de kenarı benzi değerlendirecek olursak neler söylemek istersin? Ya kadromuz çok geniş. Yani kenardan kim girerse girsin yani sayı bulabiliyor. Katkı veriyor takıma. O konuda da iyi olduğumuzu düşünüyorum yani. Herkes oynuyor. Herkes oynamak istiyor. O yüzden bizimde var diyebilirim yani. başarılar diliyoruz sizlere. Sevgili izleyenler, günün dördüncü karşılaşmasına Asansan Türk Telekom karşılığında tarafı son karşılaşmada görüşünce dek hoşça kalın. Veliağır Altın Sezon 13. hafta mücadelesi Ankara Diş Hekimleri Odası'ysa zaten büyük bir heyecan olan sahne olan mücadelede galip parlayan taraf oldu yanında da korumanları çağlar ve Demek istersen bugünkü mücadeleyle ilgili. Müthiş zor maçtı. Rakibimiz Havelsan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir dirençle oynadılar. Ee... Belki onlar bu kadar dirençli oynaması biz en iyi oyunumuzu ortaya çıkartamayacaktık. Ama çok değerli bir rakip. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, bu bir takım oyunu e, aldığımız süreler, attığımız sayılar önemli değil. Galibiyet hepimizin galibiyeti. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ee, bu organizasyona da teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir emek ve çok büyük bir vakit harcıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Volkan Çağlar dedi ki bu bir takım oyunu Dersin. Önceki çok keyifli bir maçtı. Havelsan çok değerli bir rakip. Namaluf geldiler şimdiye kadar da. İlk başta ritim bulamamaları bir şekilde de savunma dengemizi bitirdimde bulmamız. Onları birazcık hücumda zorladı. Sonrasında da e, ritim yakalasalardı bir şekilde önde bitirmeyi başardık. Yani bütün takım arkadaşlarımla herkes devamlı olarak iletişim içinde ve çok keyifli bir maçtı. Benim adıma da e, çok değerli maçtı. Umarım şampiyonluğa doğru giden bir yolculuğumuz olur. İki yıl önce yarı yolda kalan. bir yıl tamamdır. Başarılar diliyorum ben de Ankara Dışıklılığı Odası takımına. Teşekkürler. Sevgili izleyenler artık perdeyi Ankara Dışıklılığı Odası'nın galibiyetiyle tamamladık. Orada 14. haftada görüşünceye de hoşçakalın.